Oh, oyunun girişi bayağı şey böyle. <gülüyor> Bu arada daha önce hiç nasıl desem gemide ayakta durmadım. Galaksidan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün salona gerçeklikle denizlerde savaşa atılıp ganimet toplayacağız. Hazırsanız oyuna geçelim. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Oyunumuzun Giriş yeri, çok güzel bir deniz kıyısı. Bakalım manzaraya. Bakalım. Evet, burada bir abimiz var. Dokunabilir miyim? Oh. Neyse, şimdi ters bir tepki vermesin. Hadi başlayalım. Doğru, bu gitmez. Yani neden gitsin ki? Burada büyük ihtimalle tuşları öğreneceğiz. Nereden ateş ediliyor? Önce açalım. Açamadık. Aa! Tamam, bu abimizin hattasına bakalım. Belki burada hazine vardır. Aldım. Oh, oyunun girişi baya şey böyle. <gülüyor> bu arada daha önce hiç nasıl desem gemide ayakta durmadım. Kez duruyorum. Aynı. Ateş mi ettim? Ben mi ettim? Hayır. Çevir, çevir. Abi çok zor. Çok zor. Bir saniye. Ateş edin. Şöyle nişan aldım. Aa vurdum. Vurdum. Adamları karadan yürüdüler. <gülüyor> karadan gittiler. Ç çok güzel. Şuna bak. Bir saniye. Şöyle. Aa. Nerede çıkacak görünüyor. Allah. Kalk olsun. Şu canımız mı? Yürüyebiliyor muyum? Gerek yokmuş. Gerek yokmuş herhalde. Evet. Şöyle çak. Ondan sonra benim adım Barbaros Hayreddin Paşa. Bu denizler Akdeniz'in burası. Orası artık Türk gölü, tamam mı? Bizim gölümüz. Arkadaşlar bizim gölümüz. Evet. Onur bir savaş vardı kanka. Türklerin şeyde yaptığı savaş. En çok bilindik deniz savaşı. Ne onun ismi? Onur orada mısın? Ha, ne onun ismi? Lan oğlum var ya Haçlı kuvvetlerine karşı savaşıyoruz. 200'e 1000 falan. Olsun sağlık olsun Evet oyunumuz bu şekilde devam ediyor Bu Baya zor bir oyun Ama bizim için değil Bizim için değil yanımıza aldık Arkadaşlar mürettebat ateş edin Biz bir vikingiz tamam mı Vikingiz ve burun Ah ulan Neden geri gerizekalılar öyle mi ateş edilir Bakın şimdi Bakın şimdi Bir saniye Şöyle dönelim Şöyle dönelim, bir saniye, neredesin? Şurada mısın? Bak nasıl ateş edilir? Mürette bak, buraya bakın lan, kaplanınızı konuşuyor. Bir saniye, açıyı... Bu kadar basit... <gülüyor> tamam, şuradan birazcık top alalım. Alamıyoruz. Yani bunlar kayıtlı. Şöyle vurursam, vurdum. Ateş edilir. Aaa, taramalı bu? Yes. Yaptık, yaptık, vurduk iyiz yes! çok iyiyim çok iyiz arkadaşlar hepinizi tebrik ediyorum şimdi gidelim şurada silgi var o silgiye gidelim ne alaka o silgi ama ondan önce Aa! gez göz harfacı he o çok güzel işe yarıyor kızımın Şu... önünden geçti. Gözümün önünden geçti. Siyahlı oradaki bak görüyorum hiçbir şey yapmıyorsun. Bir şey yap. <gülüyor> tamam tamam sen yapma. Sakatlandı adam. Adam sakatlandı ben yaparım. Sevinin. Biz yaptık. Hiç... Aa, hazine aldık. Hazine aldık. Gelken fora Açın şunları. Kapatın hatta vazgeçtik. Vay be. Perfektör'e bak Oy Adamların kaptanına vuracaktım Çok az kalmıştı be Online'da demek ki böyle oluyor Arkadaşlarınızla girip Oynayabilirsiniz Çok eğlenceli Arkadaşlar görevimiz bitti galiba Şu an kıyıya çekmem lazım Büyük ihtimalle Kıyıya çekip bekleyelim Diğer savaş gemidenin gelmesini Tamam arkadaşlar inin İninsiz ben geleceğim. Aa birden yine ışınlandım. Bir saniye bu kez daha büyük gemiler olsun ama daha tecrübeli bir oyuncu var karşılarında. Çak. Ben vurdum. Bir saniye. Çak. Oğlum ıskalamayın siz nasıl gemicisiniz? Ben oyuna yeni başladım. Sizin işiniz bu. Şunu yapacaksınız be, şunu şunu. Şunu yapacaksınız Aa, Onların korsanları daha mı iyi? Değil tabii ki de Arkadaşlar açımız çok iyi açımız vurun Vurun bakın ateş ediyor musunuz izliyorum sizi şu an Oğlum vursanıza dibinizde adamlar Yapacağınız bu be vurun Tamam çok iyi çok iyi ateş etmeyeceksiniz herhalde siz ben ederim Arkadaşlar sol tarafta da var gemi Tamam orası sakatlandı Orası biz geri dönüyoruz biz... yelkenleri açın daha hızlı gitmemiz lazım Açın Tamam Çok iyi Of ee, Gemimizin ismi Siyahinz arkadaşlar Kesinlikle mükemmel bir isim çünkü her yer siyah öldüğümüz için Arkadaşlar demin öldük ama olsun bu son değil sadece başlangıcın bitirişi oyunu daha iyi anladık mürettebatımız yenilendi Evet arkadaşlar şu an etrafta gemi arıyoruz daha hızlı arayalım daha hızlı arayalım arkadaşım topu neden bırak böyle durunca ateş mi ediyorsun böyle durunca ateş bak ateş nasıl edilir biliyor musun bak böyle duracaksın kardeşim sonra pat yapacaksın ıskaladık ama olsun. En azından ateş ettim. İzliyorum sizi. Oğlum adamlar niye sizden önce ateş ediyor? Vursanıza. Şuradaki yakındı. Şurada isim verelim. Senin ismin Mahmut olsun. Sen de Huzeyfa'sın. Tamam mı? Huzeyfa bir iş yer artık. Bir işe yer artık. Lan. Abi bu adamlar da. Arkadaşlar toplanın. Toplanın. Toplantı. Ya salak herif <gülüyor> Kapşon takmış bir de ya Arkadaşlar karşımızda bir İspanyol gemisi var Bu bizim için çok zorlu bir görev Ama olsun Burada bir komando var Tamam mı? Suyun altında 6 ay boyunca nefessiz kalabilirim ben Bir sat komandosu Gördüğünüz gibi Tekle indiriyorum ama Hollanda gemisi biraz kaliteli yapmışlar Malzemeden çalmamışlar ama biz batıyoruz nedense. Bizim canımız iniyor. Biz onlarınkide insin. Artık vurun be. Vur 3 kez vurdum. Hayvan yarışlar. 3 kez. Elimle çapabiliyor muyum? üç yapabiliyor muyum? 3 kez 1 2 Duymanız için. 1. 3 kez çalamadım. <gülüyor> Olsun. Buyurun arkadaşlar. Vurun artık. Ya. Aa! Bakın çöğe vuracaksınız bakın çat açım da bir saniye bak Dünyanın en mükemmel atışını yapmak üzere bekliyorum Hazırım ve İlk de bu kadar yapmanız gereken bu huzeyfa Sevinme oğlum senin maaşından keseceğim bu göminin masraflarını Tamam mı O zaman o zaman sonra Sonra makyajım akıyor diyorsun Oyun ilk başta tam bir deniz havası varmıştı bana. Tam gemideymişim havası vardı. Sonradan devam etti bu trabi. Ama ilk başta aşırı etkiliydi. Yere düşecektim neredeyse. Onun dışında stratejik olarak biraz zordu. Ben zorlandım. Bence hak ediyor. Çünkü tam bir korsan oldum orada. Çok eğilendim. Ama keşke biraz da yürüyebilseydim. Yürüm vardı. Onun dışında her şey yoldaydım. Oyuna 10 üzerinden 9 puan veririm. Çünkü oynamış olarak her şey yolundaydı ama dediğim gibi alanım kısıtlıydı, hareket edemedim. Ben o kum yürümek istiyorum. Tamam denizdeyiz, gemi sallıyor falan, aşırı eğlenceli. Ama keşke biraz da yürüyebilseydim. Evet arkadaşlar, oyun hakkındaki değerlendirmelerim bunlar. Videoyu sevdiyseniz aşağıdan like atmayı ve abone olmak tuşuna basmayı unutmayın. Seviyorsunuz.